Bunları biliyor muydunuz? Fınav 1'deki mekanda postalar anormal bir şekilde zamanla değişmektedir ve bize zaman zaman restoran hakkında bilgiler vermektedir. Restoranın en güzel olaylarından birisi. Gördüğüncü oyuna geceye dikkat edinlerseniz bazen radyo sesleri duyabiliriz. Bu radyo sesleri temizler ve ters anlatırsak ilk oyundaki ilk gecenin telefon konuşmaları olduğunu anlarız. FNAF 2 birden fazla açılış ekranına sahiptir, Oyu normalin yanında göz olmayan ile de başlayabilir.